Herkese merhabalar. Tarık Sağab ve Büşra'ya karşıdayız. Tüm news out sağlık pazarda tarık haber.com ana haber bültenine başlıyoruz. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda programda çıkan gelişmeleri, seçim paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak, sosyal cep tarık haber, pindir tarık haber, ok tarık haber, TikTok tarık haber, TV Facebook tarık haber, LinkedIn tarık haber, yay tarık haber, Tumblr tarık haber, Instagram medya tarık haber, YouTube tarık haber Reddit Twitter Haftayı 57.80 YouTube tarikatı gibi böyle tarikat maziyaplarıyla yayınlıyoruz. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanışacak olursak Twitter'da yayınlıyoruz. Twitter'da e, canlı yayınlarla, Twitter'dayız değerli izleyenler, Twitter'dan canlı yayınlarımızı takip bilebilirsiniz. Her evet, zaman yani Pikolay'da da yayındayız. Pikolay kanalımız Targabert gibiden bizlere ulaşabilirsiniz. Ukcanlı yayında yayında izler dostlar. Ukcanlı yayın kanalımız Targabert gibiden bizlere Linked in'deyiz değerli dostlar, Lik e kanalımız, Dark Haber gibi müzeyle ulaşabilirsiniz. Bir kolayla yayındayız değerli dostlar. Bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Şu yayında yayındayız değerli dostlar. Şu yayın kanalımız Star Haber. E Yürenmiz ulaşabilirsiniz. de yayında ister dostlarlike kanalımız Tarka verdüden bize ulaşabilirsiniz. Yenir TV işte Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Nano <gülüyor> Live'da da yayınladığız dostlar Nano Live kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Efendim ilk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. 5 t ziyareti yapıldı. Zirvesi yapıldı. Erdoğan ekonomi kurum ile bir araya geldi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre 5 et eyt zirvesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bakan nebati ve bakan bilgini kabul etti. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 çalışma ve sosyal güvenlik bakanı ve ile hazine ve mali Nurettin nebati kabul etti. Ekonomi zirvesinin gündemin EYT olduğunu belirtildi. Bir olayı etkileyecek düzenlemenin bir ay bu ay için içerisinde meclise gelmesi bekleniyor. ET kimleri kapsayacak? EYT'den kaç kişi faydalanacak? İşe merak etten EYT belgesi ilgili detaylıdır. Finans. Finans. Ekonomi. Son dakika. Beşte Pedenin EYT zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Nebat'i ve bakan bilgini kabul etti. Son dakika, Beştepe'de EYT Zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Nebat'i ve bakan bilgini kabul etti. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Muraddin Nebat'i kabul etti. Ekonomi zirvesinin gündeminin EYT olduğu belirtildi. Milyonları etkileyecek düzenlemenin bu ay içinde meclise gelmesi bekleniyor. EYT kimleri kapsayacak? EYT'ten kaç kişi faydalanacak? İşte merak edilen EYT haberleriyle ilgili detaylar. Son dakika, EYT'lerle ilgili düzenlemenin bu ay içerisinde meclise gelmesi bekleniyor. Vatandaşın gözü hükümetten gelecek yeni haberlere çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Muraddin Nebati'yi kabul etti. Ekonomi Zirvesi'nin ana gündem maddesi ise evliyeti. Evliyeti kimleri kapsıyor? 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi, erkek için 25, kadın için 20 yıldır ve prim ödeme, 5000 gün şartlarına bir de yaş şartı, Kadın için 58, erkek için 60 yaş gündeme getirildi. 8 Eylül 1999'den önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Böylelikle emekli olmak için üç şartın sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının birlikte sağlanması gerekli hale gelmiş oldu. İlginizi çekebilir. Uzman isim Bey de herkesin merak ettiği konuya açıklık getirdi. Heyecanla beklenen eğitle yaş sınırı tartışması. Eğitle 7 ödeme birden. Maaş, tazminat derken hesaplama şaşırttı. Bakan Bilgin'den eğitle yaş şartı açıklaması. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki açıklamalarında yaş sınırı olmayacağını söylemişti. Bilgin, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini dolduran ve 5000 gün günün tamamlayanların düzenlemeden yararlanacağını açıklamıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Herkes ilgilendir ilgilendiriyor. Bakkalık açıkladı. Zam iddiaları sonrası fiyatı belli oldu değerli izleyenler. Türkiye'de yaşananı kesiklendiriyor, fiyatının artacağı konuşurdu. 2023 market poşet fiyatı belli oldu. 2022 yılındaki yüksek enflasyon nedeniyle gıda fiyatlarına büyük artışa yaşanmış, gelen zamlar vatandaşları üzmüştü. Son olarak marketlerdeki poşet fiyatlarının artacağı iddia edildi. Şu an 25 kuruşa satılan poşetlerle ilgili çevre çevircili ve eklim değişikliği bakanlığından açıklama geldi ve market poşetlerinin 2023 fiyatı ise netleşti. Finans, finans, ekonomi, Türkiye'de yaşayan herkesi ilgilendiriyor, fiyatının artacağı konuşuluyordu, 2023 market poşet fiyatı belli oldu, Türkiye'de yaşayan herkesi ilgilendiriyor, fiyatının artacağı konuşuluyordu, 2023 market poşet fiyatı belli oldu. 2022 yılındaki yüksek enflasyon nedeniyle gıda fiyatlarında büyük artışlar yaşanmış, gelen zamlar vatandaşları üzmüştü. Son olarak marketlerdeki poşet fiyatlarının artacağı iddia edildi. Şu anda 25 kuruşa satılan poşetlerle ilgili çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığından açıklama geldi ve market poşetlerinin 2023 fiyatı netleşti. 2022 yılı zamlarla anılmaya devam ediyor. Market ve pazarlara gelen zamlar herkesin bütçesini etkiledi. Gıda ürünleri gibi marketlerdeki poşet fiyatları da gündem olmuştu. Paralı kullanıma geçişten itibaren 25 kuruştan satılan poşetlerin zamlanacağı iddia ediliyordu. Konuyla ilgili çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti ve tartışmalara son noktayı koydu. Poşetlerin 2023 fiyatı belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurumu'nda bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik. Bu yılda aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz dedi. Bakan kurum ayrıca, şimdi poşette gösterdiğimiz başarıya, inşallah depozito yönetim sistemimizle de ulaşacağız. Gün sonuna kadar ülkemizin her yerinde 7000 depozitoli ade noktasıyla milletimize hizmet verecek, ekonomimize katkı verecek ve en önemlisi de doğamızı koruyacağız ifadelerini kullandı. İlginizi çekebilir. Enflasyon farkı ile memur ve emekli maaşına zam. %300 artış isyan ettirdi. Ev sahiplerinin yeni zam bahanesi. Kirada oturanlar dikkat. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber bilgilerimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimizle geçiyoruz. Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırı yapıldı değerli izleyenler saldırgan da yakalandı. Son dakika haberleri: Yenilik Partisi Genel Başkanı Özgür Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Son dakika haberine göre Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a Ankara'daki ofisinde bir şahıs tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Kalçasına yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Yandan Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada saldırganın bolu şehirler otobüs terminalinde yakalandığı bildirildi. işte detaylar. Haber. Haber. Güncel. Son dakika yenilik partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı. Son dakika. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı. Son dakika haberi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a Ankara'daki ofisinde bir şahıs tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Kalçasından yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saldırganın Bolu şehirler arası otobüs terminalinde yakalandığı bildirildi. İşte detaylar. Son dakika olay, Yenilik Partisi'nin Çankaya ilçesindeki genel merkezinde meydana geldi. Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26. ve 27. dönem Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisiyle görüşmek için gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Yılmaz, kalçasından yaralanırken. Saldırgan ise kaçtı. Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı. Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yenilik Partisi'nden açıklama Yenilik Partisi'nden yapılan açıklamada, 13. Cumhurbaşkanlığı adayı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz otisinde bıçaklı saldırıya uğradı denildi. DDA Hayati tehlikesi yok. Yenilik Partisi Mevyeke üyesi Osman Yaylagül, parti genel merkezinde bıçakta saldırıya uğrayan Yenilik Partisi Genel Başkan Öztürk Yılmaz'ın tedavi gördüğü hastanede basın mensuplarına açıklamada bulundu. Saldırı anı ve Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Yaylagül, saldırgan İstanbul'dan geldiğini ve bir çay içmek istediğini söylemiş. İçeri girdikten sonra Genel Başkan'ın direk boynuna saldırmış. Başkan Yılmaz müdahale edince arkasından dört kez bıçaklamış. Kurucu üyemiz Nalan Hanım müdahale etmiş, sandalyeyi fırlatmış, ama saldırgan kaçmış. Şu anda dört yerinden yaralı ama hayati tehlikesi yok. Akli dengesi yerinde biri, orta yaşlarda. Bence planlı bir şekilde gelmiş. Partili biri değil, dışarıdan yaptırmışlar dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu. Saldırgan yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen zanlı Serhat Ka, Bolu şehirler arası otobüs terminalinde ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır denildi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen zanlı Serhat Ka, Bolu şehirler arası otobüs terminalinde ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türk Polis Teşkilatı, Emniyet, Dizemir 7 2022. Rusul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıda 101 gün alıkonuldu. Öztürk Yılmaz, yurt dışında sırasıyla Kırgız İslam Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği daimi temsilciliğinde müsteşar olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye'nin Rusul Başkonsolosu olarak atandı. Yılmaz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 Türkiye'deki artık bambaşka olacak. ikinci devre uygulanacak. İşte yeni kurallar değerli izleyenmiş. Türkiye Futbol Operasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi canlı yayında açıkladı. İkinci devrede bambaşka bir süperlik olacak. İşte yeni kurallar dedi. Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Operasyonu Mehmet Büyükekşi katıldığı bir televizyon programında birbirinden önemli kararları açıkladı. İkinikinci devresinde uygulanacak olan yeni kuralları duyuran Büyükekşi birçok yeniliği duyurdu. İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar. Spor. Spor. Spor Toto Süper Lig. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi canlı yayında açıkladı. İkinci devrede bambaşka bir Süper Lig. İşte yeni kurallar. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi canlı yayında açıkladı. İkinci devrede bambaşka bir süper lig. İşte yeni kurallar. Son dakika. Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi katıldığı bir televizyon programında birbirinden önemli kararları birbir bir açıkladı. Ligin ikinci devresinde uygulanacak olan yeni kuralları duyuran Büyükekşi, birçok yeniliği duyurdu. İşte süper ligde uygulanacak yeni kurallar. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Bayern Sports'ta katıldığı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Her dair birçok konuya değinen Büyükekçi Lig'in ikinci yarısında hayata yeni uygulamaları bir bir duyururken hakemlerle ilgili de bir talimat değişikliğine gidildiğini duyurdu. İşte Mehmet Büyükekçi'nin o açıklamaları. Açılış maçına gittim. Katar Ekvador. Sonra Hollanda Senegal maçını izledim. Bir saat mesafede iki stadyuma da ulaştık. Açılış maçında birçok devlet başkanı olduğu için bir miktar trafik problemi oldu ama ikinci maçta yaşamadık bunu. Stadyumlar gayet güzel. Hiçbir sorun yok. Su molası bile vermiyorlar. Türkiye'de Ağustos-Eylül'de su molası verdik. Havada da sıkıntı yaşanmadı. Mevsimde Kasım-Aralık olunca doğru bir mevsim oldu. Her zamankinin dışına çıkıldı. Haziran ayında yapılan Dünya Kupaları, ligler kesintiye uğratılarak yapıldı. Final için yeniden Katar'da olacağız inşallah. FIFA bir takım yeni uygulamalar yaptı. Yarı otomatik offside sistemi de var. İncelemeler yaptık, araştırmalar yapılıyor. 3 tane konu var. Bunlardan bir tanesi çiftli top. Top kale çizgisinden çıktı mı çıkmadı mı derken gol atıldı. Çiftli top marifetiyle verdi. Bir de yarı otomatik offside sistemi. Bir tane daha var. Bunu ikinci devre uygulayacağız. Bu maç niye 3-5-7 dakika uzadı deniliyordu. Süreyle ilgili hassasiyet var. Kronometre var odasında takip ediliyor. Ben bunu Meleke başkanımıza söylediğimde olmaz. Orta hakemin ve 4. hakemin sorumluluğunda demişti. Bir maç 10 dakika uzatılması gerektiğinde 6 dakika uzatılıyordu. 6 olması gerekirken 8 uzuyordu. Dünya kupasında gördükten sonra Avar bu görevi yapacak süreyi tutacak bunu kamuoyuna duyuralım vakit geçirmek için futbolcular çeşitli şekilde zaman geçiriyor ne kadar zaman duruyorsa o kadar uzayacak dünya kupasındaki gibi 15 dakika ise 15 dakika bunu uygulamaya başlıyoruz yarı otomatik offside sisteminin ayrı bir maliyeti var 1.5 milyon euro ilave yük getiriyor çiftli top için herhangi bir şey olmadı şu ana kadar Dünya kupası bittikten sonra faydaları zararları daha çok ortaya çıkacak. Mutabık kalırsak kulüplerle bir sonraki yıl uygulamaya sokulabilir. Birçok ülke adım atarsa bu teknolojinin maliyeti de düşecektir. Hem çiftli top hem yarı otomatik off sistemi için araştırmaları sürdüreceğiz. Ben geldiğimden beri futbolda teknoloji ve dijitalleşme olmazsa olmazım diyorum. Bu iki da en güzel örneği. Hakemlerle ilgili bir karar alacağız. İkinci devre öncesinde talimat değişikliği yapacağız. Hakemler konusunda maçtan önce sonra olumlu veya olumsuz konuşan başkan, futbolcu, teknik direktör olursa onlara ceza uygulaması getiriyoruz. Hangi lig olursa olsun. Burada örneğimiz İngiltere Premier Lig. Kültürü değiştirmek istiyoruz. Oyunu taktik, teknik üzerinden değerlendirelim. Yıllardan beri böyle yapıyoruz. Hiçbir faydası olmadı. Biz VAR yüzde %100 uygulamaya geçtik. Üdavlas, eğitimlerde hakemlerimize maçları gözünüzle yönetilir, kulağınızla değil diyor. Anladığımız kadarıyla bir takım farklı talimatlar verilmiş. Korner, farun, sarı kart için VAR hakemi uyarmış. Bunlar VAR hakeminin görevi değil. Bir hakeme bir maç verildi. Nasıl bir takım, rakibinin analizini yapıyorsa biz de hakemlerde yapacağız. Maçta oynayacak oyuncuları, Taktikleri hangi oyuncunun ne hızda, faullerde neler yapılması lazım. Bu oyuncu hakemi aldatmaya çalışır taktikleri vereceğiz. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, güvenlik. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Hangi durumda nükleer silah kullanacağını duyurduk değerli izleyenler. Ee, son dakika haberine göre Rusya lideri Putin'den nükleer savaş açıklaması geldi. Tehdit büyüyor dedi. Son dakika haberine göre dünya Rusya lideri Vladimir Putin'in nükleer silah açıklamalarını konuşuyor. Son aylarda sıkça gündeme gelen nükleer savaş tehdidinin büyüklüğünü belirten Putin. Rusya yalnızca düşman saldırısına yanıt vermek için nükleer silah kullanır dedi. Putin'in bu açıklamaları yaptığı sırada Rusya'nın Ukrayna'yı vurması ise dikkat çekti. Krakowak kentine yapılan saldırıda 6 sivrinin hayatını kaybettiği belirtildi. Haber. Haber. Dünya. Son dakika Rusya lideri Putin'den nükleer savaş açıklaması. Tehdit büyüyor. Son dakika Rusya lideri Putin'den nükleer savaş açıklaması. Tehdit büyüyor. Son dakika haberi. Dünya, Rusya lideri Vladimir Putin'in nükleer silah açıklamalarını konuşuyor. Son aylarda sıkça gündeme gelen nükleer savaş tehdidinin büyüdüğünü belirten Putin, Rusya yalnızca düşman saldırısına yanıt vermek için nükleer silah kullanır dedi. Putin'in bu açıklamaları yaptığı sırada Rusya'nın Ukrayna'yı vurması ise dikkat çekti. Kurakovek kentine yapılan saldırıda altı sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Son dakika, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Sivil Toplum ve İnsan Haklarını Geliştirme Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, donbas'ta yaşayanların insan haklarının 8 yıl boyunca ihlal edildiğini, uluslararası kuruluşların bunu görmezden geldiğini ifade etti. Ukrayna'ya başlattıkları özel askeri operasyon sonrasında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Avrupa Konseyi ve diğer insan hakları organizasyonlarının uyandığını belirten Putin, bütün bunlar, bu yapıların tüzüklerindeki görevlerini yerine getiremeyeceğini gösterdi. Bariz ön yargıları nedeniyle, Rusya bu örgütlerdeki üyeliğine son vermek zorunda kaldı dedi. Dünyadaki insan hakları konusunda mevcut yaklaşımların iyi olmaktan uzak, farklı hedeflere ulaşmakta kullanıldığı için kapsamlı bir analiz gerektirdiğini kaydeden Putin, özellikle insan hakları doktrininin, devletlerin egemenliğini yok etmek, batının siyasi, mali, ekonomik ve ideolojik egemenliğini haklı çıkarmak için kullanıldığını görüyoruz ifadelerini kullandı. Batılı insan hakları organizasyonlarının Rusya'yı hiçbir şekilde var olma hakkı olmayan ikinci sınıf bir ülke olarak gördüklerini ifade eden Putin, ulusal çıkarları için çeşitli yol ve araçlarla mücadele vereceklerini dile getirdi. Putin, her şeyden önce elbette barışçıl yollara ağırlık vereceğiz. Ama geriye hiçbir şey kalmaz ise elimizdeki tüm imkanlarla kendimizi savunacağız diye konuştu. Ayrıca Putin ek seferberlik önlemleri hakkında konuşmanın anlamsız olduğunu da vurgulayarak, bugün böyle bir şeye devletin ve savunma bakanlığının ihtiyacı olmadığını kaydetti. Ukrayna'daki operasyon uzun sürecek. Rus ordusunun Ukrayna'daki özel askeri operasyonu hakkında bilgi veren Putin, özel askeri operasyonun süreci elbette uzun olabilir. Yeni toprakların ortaya çıkması Rusya için önemli bir sonuç ve ciddi bir mesele dedi. Nükleer savaş olasılığı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Putin, nükleer savaş tehdidi büyüyor. Rusya, nükleer, ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci de olmayacak. Çünkü nükleer silahın topraklarımıza yönelik kullanılması imkanları çok sınırlıdır. Buna rağmen, savunma araçlarının kullanılması ile ilgili stratejimiz, saldırıya karşı yanıt verme etrafında kuruludur diye konuştu. Putin, Rusya'nın çıldırmadığını ve nükleer silahların ne olduğunu bildiklerini vurgulayarak Rus nükleer silahlarının diğer nükleer güce sahip ülkelerdekilerden daha ileri ve modern olduğunu dile getirdi. Nükleer silahı jilet gibi sallamayacağız. Nükleer silahları jilet gibi sallayarak dünyada dolaşmayacaklarını ifade eden Putin, bu silahların caydırıcı olduğunu ve herkesin bunu anladığını umduğunu belirtti. Putin, Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'un yaptığı gibi nükleer silah kullanma olasılığından bahsetmediklerini, sadece buna cevap olarak bazı önlemler aldıklarını aktardı. Ukrayna'ya saldırı 6 sivil hayatını kaybetti. Öte yandan Rus ordusu Ukrayna'ya ait olmayan bazı saldırılarına devam ederken Donetsk bölgesindeki Kurakbove kentini vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı. Teröristlerin saldırısını insanlık dışı olarak nitelendiren Zelenski'yi, teröristler, Barışkent'i Kurakove'ye saldırdı. Bir market, otobüs durağı, benzin istasyonları ve konut binalarında yangın çıktı. En az 6 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı. Bunun bedelini ödeyecekler ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber terimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir ve ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. O kadınları gerçek şok etti. Bu ilk değil 10 ay önce dedi değerli izleyen. Yani. Son dakika <gülüyor> haberine göre polisler şüphelendi, kimliğini istedi avukatım dese de kurtulamadı. İlk avukatı değil değerli izleyenler. da polis ekipleri bir kafede kimlik kontrolü yaptı. Yanında avukat cüb cübbesi bulunan sebeplerin şüphelenen ekipler şahısla kimliğini istedi. Avukatım diyerek kimliğini göstermek istemeyen SB emniyete götürürdü yapılan kontrollerde S.B.'nin avukat olmadığı 10 ay önce de Şanlıurfa'da kendisini hakim ve askeri personel olarak tanıtarak esnafı dolandırdığı öğrenildi. S.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haber. Haber. Güncel. Polisler şüphelendi, Kimliğini istedi. Avukatım dese de kurtulamadı. İlk vukuatı değil. Polisler şüphelendi, Kimliğini istedi. Avukatım dese de kurtulamadı. İlk vukuatı değil. Dığdır'da polis ekipleri, bir kafede kimlik kontrolü yaptı. Yanında avukat cübbesi bulunan SB'den şüphelenen ekipler, şahıstan kimliğini istedi. Avukatım diyerek kimliğini göstermek istemeyen SB, emniyete götürüldü. Yapılan kontrollerde SB'nin avukat olmadı, On ay önce de Şanlıurfa'da kendisini hakim ve askeri personel olarak tanıtarak esnafı dolandırdığı öğrenildi. SB tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre Iğdır'da bir kafede kimlik kontrolü yapan polisler, yanında avukat cübbesi bulunan bir kişiyi gördü. Polisler şahsın yanına giderek şükrelendikleri kişiden kimliğini göstermesini istedi. Yanında avukat cübbesi bulunan S.B. avukat olduğunu ve kimlik ibraz etmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine polisler S.B'den avukat kimliği göstermesini talep edince S.B. avukat kimliğini de ibraz etmeyince emniyete götürüldü. Emniyette yapılan incelemede S.B.'nin avukat olmadığı ortaya çıktı. Yapılan işlemler sonunda Sev hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarından tutanak tutuldu. Adliye sevk edilen Sev tutuklanarak cezaevine gönderildi. Iğdır barosunun da şahısdan şikayetçi olduğu öğrenildi. İlk vukuatı değil. Kendini avukat olarak tanıtan S.B.'nin 10 ay önce de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kendisini hakim ve askeri personel olarak tanıtım, Esnafı dolandırdığı öğrenildi İlle Ana sayfaya dönmek için tıklayınız Ana haber bitenimiz devam ediyor Değerli dostlar yaklaşık bir saattir Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Jorges'e su pişman eden galibiyet 3'te 3 yaptılar değerli izleyen Ders. Fenerbahçe Manyaspor 4-2 mağlup etti. Jorges'e su pişman eden galibiyet geldi. Son dakika süperlik başlamasına az bir süre kala lige verilen arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiren Fenerbahçe 3. mücadelesinde süperlik ekibi Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarılacı Öğüt'ten 4-2 mağlup etmeyi başarırken çıktığı 3 hazırlık mücadelesiyle kazanarak 3-3 yapmayı başardı. İşte detaylar. Spor. Spor. Fenerbahçe. Fenerbahçe Alanya 4-2 mağlup etti. Jorges'e Susu pişman eden galibiyet. Fenerbahçe Alanya 4-2 mağlup etti. Jorges'e Susu pişman eden galibiyet. Son dakika. Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala lige verilen arayı hazırlık maçları ile değerlendiren Fenerbahçe, 3. mücadelesinde Süper Lig ekibi Alanya Spor ile karşı karşıya geldi. Sarılıcı Vertliler rakibini 4-2 mağlup etmeyi başarırken, çıktığı 3 hazırlık mücadelesini de kazanarak 3-3 yapmayı başardı. İşte detaylar. Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arayı hazırlık maçları ile değerlendiren Fenerbahçe düzenlenen 3. hazırlık karşılığı, Karşılaşmasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Daha önce La Liga ekibi Rayov Aldıcan oyu 3-1. Bir başka İspanyol ekibi Villar ve ise 2-1 mağlup eden sarılıcı Vertliler bu karşılaşmadan da 4-2 lig galibiyetle ayırarak 3-3 yapmayı başardı. Ferdi'yi İrfan Can açtı. Alanya kırmıyor Fording stadında oynanan karşılaşmaya İrfan Can, Posa'yı, Gustavo, Zalai, Ferdi, Parao, Mert, Rossi, İrfan Can, Pink... Serdar Dursun ilk 11'i ile başlayan jesuslu Fenerbahçe henüz karşılaşmanın 28. dakikada gol perdesini açtı. Her Kadıoğlu'nun pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ortasını yaparken Serdar Dursun'un dokunmadığı topa arka direkte İrfancan Can Kahveci müthiş bir vuruş yaptı ve top ağlara gitti. Hakem penaltı dedi. Golün ardından ataklarını sürdüren Fenerbahçe, Serdar Dursun ile hızlı gelişen atakta 35. dakikada kaleciyle ile karşı karşıya kaldı. Serdar Dursun, Fleroy tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kaçtı. Karşılaşmanın 36. dakikasında Serdar Dursun'un kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Runar Lunar son kurtarmayı başardı. İkinci yarı golle başladı. Karşılaşmanın ikinci yarısı da golle başladı. Başlama vuruşunun 2 dakika sonrasında 47. dakikada Miguel Respon'un baskısıyla kazanılan top sonrası Serdar Dursun, Şık bir pasla ceza sahası içi sol çaprazdaki Linjol'u gördü ve Brezilyalı oyuncu, yaptığı vuruşta farkı 3'e çıkardı. Fark 4'e çıktı. Mücadelenin 51. dakikasında karşılaşmanın yıldızı Serdar Dursun farkı 4'e çıkaran golü kaydetti. İsmail Yüksek'in sağ kanattan yaptığı ortaya 6 pas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yapan Serdar Dursun, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. İlk gol Efkan'dan. 1. dakikada Efkan Bekiloğlu takımının ilk golünü kaydederken, skoru 4 1 getirdi. Skoru belirledi. Mücadelenin uzatma dakikalarında baskısını arttıran Alanyaspor 91 dakikada Candeyas ile ikinci golünü kaydederken, bu gol mücadelenin de skorunu belirlemiş oldu. rme v Cesus'u adeta pişman etti. Serdar Dursun yalnızca attığı gollerle değil, Güzel oyunuyla da adeta yıldızlaşırken kendisine süper ligde forma şansı vermeyen Jorge Jesus'u gösterdiği performanslı adeta pişman etti. 31 yaşındaki golcü için son günlerde takımdan ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılıyordu. Serdar, Serdar 70 dakika sahada kalırken yerini İshak Vural'a bıraktı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Valencia'nın... Ama haber biterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Türkiye ABD hattında kritik görüşme yapıldı değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın. ABD'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake ile görüştü. görüşmeleri Rusya-Ukrayna Savaşı, Doğu Akdeniz, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçleri Suriye-Irak ve Töylül'e mücadele konuları başta olmak üzere küresel ve bölgesel konular değerlendiriliriz. Haber Haber Güncel Türkiye apı kritik görüşme İşte masadaki konular Türkiye apı kritik görüşme İşte masadaki konular Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı, Doğu Akdeniz, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçleri, Suriye, Irak ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere küresel ve bölgesel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı. Yayın yarıda kesildi. Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra savunma sanayi alanında işbirliği, Rusya-Ukrayna Savaşı, Doğu Akdeniz, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçleri, Suriye, Irak ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere küresel ve bölgesel konular değerlendirildi. G20 marjında valid liderler düzeyinde gerçekleşen görüşmeden duyulan memnuniyet dile getirilirken, küresel ve bölgesel konularda diyalog ve istişarelerin sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı. D16 tedarik süreci. İki NATO müttefiki olarak Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik öncelikler ve ortak çıkarlara odaklanması gerektiği ifade edildi. Savunma sanayi alanında devam eden işbirliğinin önemine vurgu yapılan görüşmede, F-16 tedarik ve modernizasyon talebinin Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından onaylanma sürecinin koşulsuz bir şekilde tamamlanması hususunda Türkiye'nin beklentileri iletildi. Ukrayna savaşının uzamasının ve yayılmasının küresel çapta krizleri derinleştirdiği, savaşın sonlandırılması ve müzakere masasına dönülmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye'nin esir takası ve tahıl anlaşması dahil ateşkesin yolunu açabilecek diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdürdüğü aktarıldı. 51. Madde Vurgusu Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarda ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan PKK-PVD-YP ve terör örgütlerinin hedef alındığının altı çizildi. Terör saldırılarına maruz kalan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkına sahip olduğu hatırlatıldı. Türkiye'nin her türlü terör tehlikesi ve tehdidinin bertaraf edilmesi hususunda kararlı olduğu vurgulandı. Finlandiya ve İsveç'in kaydettiği ilerlemelerden duyulan memnuniyet dile getirilirken, güçlü mutabakattaki tahliplerin tamamının yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türkiye ve... Allah'a bir devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Önlü yayıncı hayatını kaybetti değerli izleyenler. Yayıncı Melik Kalkan hayatını kaybetti. Melik Kalkan'ın hastalığı kistik fibrozis neleri Türkiye'yi yasak oldu. Yayıncı Melik Kalkan hayatını kaybetti. Unzor adlı yayıncı Can Cantöso ile yaptığı yayınlardan ünlü en küçük oyuncu Melik Kalkan kistik fibrozis hastalığı ile mücadele ediyordu. Magazin Magazin Güncel Yayıncı Melih Kalkan hayatını kaybetti. Melih Kalkan'ın hastalığı kistik fibrozis nedir? Türkiye'yi yasa doldu. Yayıncı Melih Kalkan hayatını kaybetti. Melih Kalkan'ın hastalığı kistik fibrozis nedir? Türkiye'yi yasa doldu. Yayıncı Melih Kalkan hayatını kaybetti. Unlu adlı yayıncı Can Tuğ ile yaptığı yayınlardan ünlenen küçük oyuncu Melih Kalkan kistik fibrozis hastalığı ile mücadele ediyordu kistik fibrozis hastalığı ile mücadele eden yayıncı Melih Kalkan hayata gözlerini yordu. Hunnost adlı yayıncı Can Tur Özsoy ile yaptığı yayınlardan ünlenen küçük oyuncu Melih Kalkan'ın vefat haberini Özsoy duyurdu. Özsoy açıklamasında, Biricik kardeşimiz Melih'ine yazık ki kistik fibrozis hastalığına yenik düştü, Melek oldu cenazesi bugün ikindi namazının müteakiben Bayrampaşa Merkez Camii'nden kaldırılıp Topkapı Kozlu Mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur dedi. Kistik fibrozis hastalığı nedir? Kistik fibrozis, ki, doğumdan itibaren solunum sistemi, sindirim sistemi ve üreme de yer alan mukus ve ter bezlerini etkileyen kalıtsal bir hastalıktır. Kistik fibrozis özellikle, akciğerler, pankreas, karaciğer, bağırsaklar, sinüsler ve cinsel organların işlevini önemli derecede etkilemektedir. Kistik fibrozis hastalığına sahip kişilerde, Vücuttaki yer alan mukus kalınlaşır ve yapışkan bir hal alır. Bu durumda kişinin nefes almada zorlanmasına neden olur ve ci ciğer enfeksiyonu gelişme olasılığını artırır. Belirtileri arasında aşırı balgamlı, inatçı öksürük, sık geçirilen akciğer enfeksiyonları, büyüme gelişme geriliği, yağlı, kötü kokulu dışkı, aşırı yoğun tükürüp de bulunuyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kınar Deniz'in ödül töreni konuşması Rihanna'dan alın.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 Kretin toplantı bitti. Dikkatçken sözler geldi. Yani hepsini tek tek anlatacağız. dedi Değerli izleyenler. Son dakika haberine göre asgari ücret sanma için ilk toplantı sona erdi. Türk İş'ten ilk açılama geldi. Pazarlık 7785 sınırından başlayacak dedi. Son dakika haberine göre asgari ücret tespit komisyonu toplantısı bitti. Toplantı sonrası ilk açılama geldi. Asgari ücret tespit komisyonun ilk toplantısını ilginçini belirten Türk İş Genel Sekreteri Pev, Pevrul, e, Pevrul Kavlak... Asgari ücretle ilgili kapsam ve genel merkezi yapacağız dedi. Yarın hepsini tek tek açıklayacağız dedi. Ökü yandan toplantı öncesi Türk İş Başkanı Ergun Atalay da pazarlık için oturacaklar ilk rakamı duyurmuştu. İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları. Finans, finans, ekonomi. Son dakika asgari ücret zammı için ilk toplantı sona erdi Türk İş'ten ilk açıklama. Pazarlık 7.785 sınırından başlayacak. Son dakika, asgari ücret zammı için ilk toplantı sona erdi. Türk İşten ilk açıklama, Pazarlık 7.785 sınırından başlayacak. Son dakika, asgari ücret tespit komisyonu toplantısı bitti. Toplantı sonrası ilk açıklamalar geldi. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısının iyi geçtiğini belirten Türk İş Genel Sekreteri Peyrun Kavlak, asgari ücretle ilgili, Kapsamlı bir açıklamayı genel merkezde yapacağız. Yarın hepsini tek tek açıklayacağız dedi. Öte yandan toplantı öncesi Türk İş Başkanı Ergün Atalay'da pazarlık için oturacakları ilk rakamı duyurmuştu. İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları. Son dakika asgari ücret haberi. Asgari ücret ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak? Soruları gündemden düşmezken milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı... Sona erdi. Toplantı sonrası ilk açıklamalar geldi. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısının iyi geçtiğini belirten Türk İş Genel Sekreteri Pevrum Kavlak, Asgari ücretle ilgili, kapsamlı bir açıklamayı genel merkezde yapacağız. Yarın hepsini tek tek açıklayacağız dedi bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıya çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Saadettin Akyalı, Türk İş Genel Sekreteri Pevrum Kavlak ve TİSK Genel Sekreteri Akan Koç katıldı. Yarın hepsini tek tek açıklayacağız. Asgari ücreti belirlemek üzere bir araya gelen Asgari Ücret tespit Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından bakanlık binasından ayrılan ilk grup Türk İş oldu. Bakanlık önünde açıklamalarda bulunan Türk İş Genel Sekreteri Peyrun Kavlak, toplantının iyi geçtiğini bildirerek, toplantıda konuştuğumuz konuları Türk İş Yönetim kurumuyla değerlendireceğiz. Kapsamlı bir açıklamayı genel merkezde yapacağız. Yarın hepsini tek tek açıklayacağız ifadelerini kullandı. Türk İş'in masaya oturacağı rakam. Toplantısı öncesi Türk İş'ten son dakika asgari ücret açıklaması geldi. Atalay, herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7.785 lira. Pazarlık bu sınırdan başlayacak. ile ilgili düzenleme yapılmalı dedi. İşçi, İşveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik asgari ücret tespit komisyonunda işçi kesimini temsil eden Türk İş, bu toplantıdan önce Başkanlar Kurulu'nu topladı. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katıldığı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınıp, görüşmelerde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Bakanlığın Asgari Ücret Anketi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, gerçekçi bir rakam üzerinde durduklarını ifade etmişti. Ancak son açıklamasında Bakan Bilgin, ortalamayı yukarıya taşıyan bir asgari ücret politikası izlediklerini bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında başlattığı araştırma sonuçlarını açıkladı. Araştırmanın sonuçlarına göre ortak beklenti olan rakamda netleşti. Asgari ücret 2023 için ortaya çıkan rakam 7.845 Türk Lirası oldu. Toplantı sonrası Türk İş Başkanı Atalay açıklama yaptı. Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Masaya oturacağımız rakam açlık sınırı olan 7 binası 785 TL. Biz bugüne kadar asgari ücret konuşmamaya gayret sarf ettik. Asgari ücret komisyonu adil bir komisyon değil. Yüksek hakem kurulu adil değil. Bunlar 10.000 ...bize kalan sıkıntılı konular. 15 kişiden oluşuyor. Burada 5 kişiyiz. Razı gelmeyeceğimiz rakamın altına imza atmayız. Bugün masaya oturacağımız rakam açlık sınırı olan 7,7185 TL bu bizim teklifimiz değildir. Açlık sınırıdır. Alım gücü bal gibi düştü. Bizden duymadıklarınıza itibar etmeyin. Beraber oturup konuşacağız, uygun olmayan bir rakam olursa katılmayız. Durum bundan ibaret. Alım gücü bal gibi düştü. Enflasyon da artmasın, asgari ücret de artmasın. Asgari ücrete zamlar konuşulmaya başladığında zamlar devam ediyor. Biz buna dikkat ediyoruz. Siyasi partilerin asgari ücret yoruldu. Bizim dışımızda herkesin bir açıklaması var. Buna da açıklaması gereken biziz ama duruyoruz. Onlar da kanaatlerini söylüyor, saygı duyuyorum. Ama söylemek kolay, söylediğini yerine getirmek lazım. Türk bu bugüne kadar ne söylediyse ona uygun sözleşme imzalamıştır. 7,785 TL nedir? Bizim resmi maliyet hesabımız. Bizim elimizdeki veri herkesin elinde yok. En iyi biz biliyoruz. Patronlar 9000 TL ediyor. Bloomberg'te yer alan haberde ise iş dünyası temsilcilerinin akıllarındaki asgari ücret rakamlar ortaya çıktı. Hiç dünyasının verdiği mesajlar genelde enflasyon oranında bir artışa işaret ediyor. Kasım ayı itibariyle 11 aylık enflasyonunun %62 seviyelerinde olduğu görülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB, beklentisi de yıl sonunda enflasyonun %65,2 olması yönünde. Bu rakamlar dikkat etkiliğinde iş dünyasının 2023'te uygulanacak asgari ücrete ilişkin genel beklentisinin 9000 TL civarında olduğu görülüyor. İşte iş dünyasının aklındaki asgari ücreti. 1. Tüccar Başkanı Orhan Turan, asgari ücret açıklanan yıllık enflasyonun üstüne bir miktar refah payı ilave edilerek artırılabilir. 2. Birleşmiş Markalar Derneği, VMD Başkanı Sinan Öncel, asgari ücret resmi enflasyonun altında olmamalı. 3. Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, pasgari ücreti 8 bin 8 bin Türk lirası arasında bekliyoruz. Bu şekilde de gelmesi gerekiyor. Aksi durum çalışanların mutsuz olmasına neden olur. Bu durum iş barışına da yansıyor. 4. Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, asgari ücret artışında yıllık enflasyon oranından Temmuz ayında yapılan ara zam çıkarılarak bir hesaplama yapılmalı. asgari ücrette iş insanları için toplam maliyette dikkate alınmalı. 1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Tedarik Sanayi Meclisi Başkanı Alper Kanca, asgari ücrette artış enflasyon oranında olmalı. 2. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Tedarik Sanayi Meclisi Başkanı Alper Kanca, asgari ücrette artış enflasyon oranında olmalı. 3. Utikat Başkan Yardımcısı Emre Edener, asgari ücret 10.000 TL'nin altında olmayacaktır. Bizim beklentimiz asgari ücretin 10 bin TL arasında bir yerde kararlaştırılmasıdır. 4. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, asgari ücrette seviyenin sürdürülebilir bir seviye olması önemli. Asgari ücrette tüketici fiyatlarına göre mi, yoksa üretici fiyatlarına göre mi hesaplama yapacağız? Bu zor bir karar. 1. Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, asgari ücret için mutfak enflasyonu dikkate alınmalı. Belirlenen seviye ihracat seferberliğine zarar vermeyecek bir seviye olmalı. 2. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Savaş Malkoç, Asgari ücretli artış enflasyon oranında olmalı ama burada iki taraf arasındaki dengenin de gözetilmesi gerekir. Üçüncü itib yönetim kurulu üyesi Tepe, açıklanan enflasyon rakamına yakın oranda bir artış uygun olacaktır. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 2023 market poşet fiyatı belli oldu. Zincik Hanlar izleyenler <gülüyor> bu haberimizle birlikte haber nokta.com haber servisine geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız habersemiz olan nokta.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye yaratmak dileğiyle iyi akşamlar diliyor